Arkadaşlarım hepinize tekrardan selamlar. Gençler biliyorsunuz ki kanalımız çalınmıştı. <gülüyor> yani gülerek anlatıyorum ama bu e, kanal çalındığı süreçte inanılmaz derecede böyle öfkem arttı. Kendime öfkeliydim çünkü e, yani bir pdf dosyası diye indirdiğim şeyi sevgili arkadaşlarım virüs olabileceği ki bu sevgili arkadaşlarım Herhangi bir şekilde internetten bulup da indirmedim Yani herhangi bir yayın evinin falan PDF'ini ararken değil e, Tamamen sevgili arkadaşlar Böyle mail adresinden gelen bir PDF'i indirdik Her neyse e, Tıklamamam gerektiğini Yani 100.000 bin defa kontrol eden bir adamım Normal şartlar altında Mailin uzantısını PDF'in e, içeriğine girmeden Bir virüs taraması yapmayı falan Ama gerçi virüs taraması falan da yaptık Bulamadılar e, virüs programları Demek ki güncel yazılmış bir virüs dedik ama tıklarken de böyle içimde böyle bir sıkıntı vardı ama tıkladıktan hemen sonra dedim ki Van İsmail bu virüstü. <gülüyor> ve daha sonrasında tabi olanlar oldu akabinde olaylar gelişti ama kurtardık sonuç olarak süreci anlatacağım bir videoda çekerim. Sonuç olarak kurtardık sevgili arkadaşlarım kanalı ve artık karşınızdayım. Nerede kalmıştık diye bir başlık attık. Sizlere de sevgili arkadaşlarım normal şartlar altında biliyorsunuz hemen ertesi gün videolar gelecek dedim ama gelmedi yani bir gün gecikti videolar sebebi ise tabi şunu unutmuştum yani bilgisayarı sıfırladım eskisi gibi kurulu düzen değil yani bundan bir hafta önce bilgisayarın başına geçip işte açma kapama düğmesine basıp ortamı ayarladıktan sonra çat diye kaydı başlat deyip ders anlatmaya başlayabildim tabi doğal olarak. Ama şimdi bütün ayarlamaları tekrar tekrardan yapmam gerekiyordu. Ee, i̇şte sahneler, ondan sonra e, nedir onun ismi? Uygulama, PDF Anitator uygulaması, Adobe Premiere, e, Adobe'un kendi uygulamaları, Illustrator'dur, e, Photoshop'tur. Her şeyi ama her şeyi kanmadır. Her şeyi kendim şu an ayarlamak zorundaydım. Tabii bunları unuttum. Hatta şunu bile unuttum yani dedim ki Bilgisayarın başına oturdum. Tamam dedim programlar hazır hadi video çekmeye başlayayım. Kitabın pdf yok ki. Bilgisayarı sıfırladı. Kendi kitabımın pdf yoktu bilgisayarda o derece. Neyse dizgici arkadaşımdan hemen pdf falan istedim gönderdi. Ancak bugüne nasip oldu. Ama merak etmeyin kamp programına sadık kalacağım ben. Onda hiç sıkıntınız olmasın, hiç derdiniz olmasın, tasanız olmasın. Geç kalmadan yine bir şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 4 gün falan video atmadık. 4 günde de sen kendini artık soru çözüm arası vermişsindir diye tahmin ediyorum inşallah. Nerede kaldık? Hocam artan ve azalan fonksiyonlarda kalmıştık. Türev'in 7. videosundayız. 7. Türev videosu. Artan azalan fonksiyonlar diye devam edeceğiz. Bunun türevi olan ilişkisini anlatacağız. Fonksiyonlarda sen yine görmüştün bu konuyu ama... Olsun. Türevle çok ama çok daha iyi anlayacaksın bunları diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla artan azalan fonksiyonları bu videomuzda ele alacağız. Ve iki sayfa eşleyeceğiz sevgili arkadaşlarım kitabımızda. Sayfa numaralarını hemen söyleyeyim ben sana. 150 ve 151. sayfaların çözümlerini ve konu anlatımını bu videomuzda yapacağız. Ben çok özledim sana ders anlatmayı. Hadi gel sen de eminim ki beni özledin benden ders dinlemeyi. Hadi gel beraber dersimize bir geçelim bakalım. Evet şimdi artan azalan fonksiyonlar dedik böyle de grafikler var elimizde ee, Tabi şimdi yukarıdaki 3 tane grafik e, şunlar arkadaşlarım Artan fonksiyonlara örnek olabilecek grafikler Alttaki 3 tanesi de azalan fonksiyonlara örnek olabilecek grafikler Yani tabi burada e, artan fonksiyon sadece yukarıdakiler gibi mi olur? Hayır olmaz mesela şu fonksiyon da artmıştır ben sana hemen göstereyim Şöyle yapalım şöyle yapalım ve şöyle devam edelim Bakın arkadaşlarım şurası x eksen olsun, şurası y eksen olsun. Bakın bu fonksiyonda artan bir fonksiyondur. Bakın artmış, artmış, artmış, artmış, artmış, buraya kadar artmış. Buradan bir sıçramış ama sonuç olarak artmış ve artmaya devam etmiş. Dolayısıyla bu da bir artan fonksiyondur ama hani müfredatımızda sevgili arkadaşlarım bu tarz sorulara çok da yer verilmiyor. ÖSYM şimdiye kadar bu tarz bir soru sormadı Bundan kaynaklı arkadaşlarım artan fonksiyonlarla alakalı bilmemiz gereken yukarıdakiler Azalanlıkla alakalı bilmemiz gereken aşağıdakiler F fonksiyonu AB açık aralığında türevlenebilir olsun Neden açık aralık? Çünkü sevgili arkadaşlarım kapalı aralıklarda Uç sınırlarda yani şu şekilde olursa Uç sınırlarda türev yoktu Türev olmadığı için de AB açık aralığında türevlenebilir diyoruz Kapalı aralığında türevlenebilir diyemeyiz F'nin artan olduğu aralıktan seçilen bir x0 noktası için f türevi x0 sıfırdan büyüktür. Azalanda da f türevi x0 sıfırdan küçüktür. Yani o zaman ben şunu söyleyebilirim. Eğer bir fonksiyonun bir noktadaki türevi sıfırdan büyükse fonksiyon o aralıkta artandır. Fonksiyonun türevi bir noktada sıfırdan küçükse o noktanın bulunduğu aralıkta fonksiyon azalandır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bunun için 91. örneğimize bir Bakalım. Bu fonksiyonların artan ya da azalan oldukları aralıkları bulunuz demiş. Şimdi birinci fonksiyonumuza göz atalım. Ne yapacağız? Bir fonksiyon artanlıktan azalanlıktan bahsedildiği zaman artık türevine bakacağım. F türev x eşittir. Bunun türevi nedir arkadaşlarım? 5'tir. Şimdi 5 sıfırdan büyük olduğu için biz bu fonksiyonu artık artandır diyebiliriz. Bu cepte. İkinci fonksiyonumuza bakalım. 3 x artı 4x artı 7 artan mı azalan mı? Tabii bir parabol olduğunu bildiğin için sen nerede artan nerede azalan onu bulalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım bakın ben bunun türevini alacağım f türev x eşittir 6x artı 4 dediniz tamam mı ve türevi sıfıra eşit diyorsunuz tabi bunun sıfıra, sıfırdan büyük mü küçük mü olduğunu anlayamıyoruz ama sıfırdan büyük veya küçük olduğu yerleri eşitsizliklerdeki tablo yöntemiyle bulabiliriz 6x artı 4'ü sıfıra eşit dediniz hemen türevi sıfıra eşit dediniz x eşittir ne geldi eksi 2 bölü 3 geldi daha sonrasında bunun için bir tablo oluşturuyorsunuz gençler. Tabloda eşitlik var yok bunlara çok dikkat etmeyin. Burada 6 dediğimiz sayı pozitif olduğu için ile başlayacağım ve eksiye devam edeceğim. Daha sonrasında burada fonksiyonun azalan, burada fonksiyon artandır diyeceksiniz. Bakın eksi olan yerlerde azalan, artı olan yerlerde artandır diyeceksiniz tamam mı? Ve artık gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliriz ki eksi sonsuzdan eksi 2 bölü 3 kapalı aralığına kadar azalan diyoruz. Hmm, burada bir kaşını şöyle kaldırman lazım. Hmm, hoca şimdi ne yazacak acaba? Eksi 2 bölü 3 kapalı aralığından artı sonsuz aralığına kadar da sevgili arkadaşlarım artandır diyoruz. Ve burada artık kaşlarını iyice çatman gerekiyor sebep. Çünkü İsmail hoca az önce bir hata yapmış olabilir. Nasıl bir hatadan bahsediyoruz? Hocam eksi 2 bölü 3 e, kapalı aralık aldınız. Yani bu fonksiyon eksi 2 bölü 3 noktası için azalan dediniz. Eksi 2 bölü 3 noktası için aynı şekilde burada da kapalı ve dahil buna da artan dediniz. Burada bir hata yapılmadı mı diye aklına bir soru gelmesi lazım. Ee, ne kadar yanlış bir düşünce olsa da sevgili arkadaşlarım bu fikrin aklına gelmesi iyi yolda doğru yolda olduğunu gösterir. Şimdi öncelikle ben diyorum ki bakın arkadaşlar. Bu şekilde aralıklarda dahil edilir hem artanlığa hem azalanlığa. Çünkü noktasal olarak sadece tek bir nokta varsa elimizde ben o noktanın artıyor mu azalıyor mu olduğunu anlayamam. Bir nokta için artmış veya azalmış diyebilmem için ikinci bir referans noktasına ihtiyacımız vardır. Eğer bu nokta diğerinden daha yukarıdaysa artmıştır daha aşağıdaysa azalmıştır diyeceğiz ama tek bir nokta varken bunu yapmak mümkün değil. Dolayısıyla sadece iki, eksi 2 3 noktası için artandır ya da sadece eksi 2 3 noktası için azalandır veya sabittir demek tamamıyla yanlış olacaktır. Dolayısıyla azalan ve artan aralıkları gösterirken lütfen sizler de bu şekilde köşeli parantez kullanın. Eksi sonsuz ve artı sonsuz da neden köşeli parantez kullanmamız, ge kullanmamamız gerektiğini sen zaten gayet iyi biliyorsun. Çünkü onlar bir reel sayı değil ve sınırları yok. Pekala. Üçüncü fonksiyonumuza da bakıyoruz. Hemen ne yapacağız? Türevini alacağız. F türev x dedim. Bunun türevi bakın 5'i başa attım 5'ler gitti üstümde bir attım 4 geldi. Yani x üzeri 4 1 geldi. Şimdi ben bunun türevini tabi oraya değil buraya alacaktık. Bunun türevini ne yapacağım sıfıra eşitleyeceğim. Bunu sıfıra eşitlersem x bir 1 gelir x bir de artı 1 gelir tamam mı? Pekala ve bunlar tek katlı kökler. 1 ve artı 1 için bir tablo oluşturacağım. Ve bu tabloyu oluşturduktan sonra da Diyeceğiz ki sevgili arkadaşlarım bakın üzeri 4'ün kat sayısı pozitif Yani ben artıyla başlamam gerekiyor Eksi ve artı diye devam etmem gerekiyor Pekala Burada fonksiyonun arttığını Burada azaldığını ve burada tekrar artmaya başladığını görebilirsiniz O halde artan azalan olduğu aralıklar Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar Bakın yazıyorum Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar tabii ki bu kapalı Burası açık Birleşim diyorum burası artan ya Bak burası da artan Birleşim 1'den kapalı sonsuza kadar bu aralıkta bizim fonksiyonumuz artandır. Nerede azalandır? Eksi 1 ile 1 kapalı aralığında diyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu fonksiyon azalandır diyebilirsiniz. Notumuza bakalım. AB kapalı aralığında. Bakın bu not çok önemli. AB kapalı aralığında artan bir fonksiyonun bu aralıkta türevini sıfır yapan değerlerin sayısı eğer ki sonlu adet ise türevi sıfır yapan noktalar fonksiyonun artanlığını Bozmaz, azalanlığını etkilemez Hiçbir şekilde artanla azalanla bir etkisi yoktur diyoruz Bunun için de tabi bir örnek göstermek şart Ki bütün kitaplarda olan bir örnektir Bütün kitaplarda bulunabilen bir örnektir X küp fonksiyonunun artan ya da azalan olduğu aralıkları incele demiş bize Hadi gelin beraber inceleyelim Şimdi öncelikle ben bu fonksiyonun türevini almam gerekiyor F türev x eşittir tabi ki 3x kare yapacaktır Ve bunu sıfıra eşitleyeceğiz 3x kare 0 sa tabi ki x kare 0'dır ve x buradan eşittir 0 gelir. Ama karesi olduğu için bu x eşittir 0 çift katlı bir köke sahiptir. O halde 0'ı yazdım. Tabloyu oluşturacağım ve bunun çift katlı kök olduğunu dile getirdik. Pekala şimdi ise burası artı burası eksi dedim. Doğru mu? Değil çift katlıydı artı dedik. Neden artı? Çünkü 3 ile başlamıştık pozitif. Pekala bakın fonksiyon artarken şurada bir sabit kalır gibi olmuş. Ama tekrardan artmaya devam etmiş. Zaten x küp fonksiyonunun grafiğini gözünüzün önüne getirirseniz eğer. Bakın şöyle bir grafiktir. Hop, şöyle bir grafik. Şimdi arkadaşlar bakın artmış artmış artmış artmış artmış. Tam böyle sabit kalacak gibi olmuş sonra artmaya devam etmiş. Sadece bir nokta için bu geçerli. Ee, dolayısıyla... Bunun türevi her yerde pozitif değildir. Sıfır olduğu nokta da vardır. Bakın her yerde pozitif gibi duruyor ama burada sıfır olduğu bir nokta da var. Ama sıfır olan nokta sayısı, türevini sıfır yapan nokta sayısı sadece bir tane. İki tane olsaydı yine tamamen artandır diyecektik. Beş tane olsaydı yine artandır diyecektik. On sekiz tane olsa yine artandır diyecektik. Yani aşağıdaki noktada belirttiğimiz gibi. Diyor ki eğer diyor sıfır yapan değerlerin sayısı sonlu adet ise... Sonlu adetten kastımız ne peki bizim? Tabii ki şu Sayılabilir çoklukta Sayılabilir çoklukta Yani 1 milyon tane olsa Evet yine artandır diyeceğiz Çünkü sen 1 milyona kadar sayabilirsin Sonludur, bitmiştir Tamam Eğer sonlu tane varsa Her daim bu fonksiyon artandır Veya her daim azalandır diyeceksin Şimdi 93. örneğimize bakalım X küp eksi A x kare artı B x artı 9 fonksiyonu veriliyor F fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralık neresiymiş? Eksi 2 ile 6 kapalı aralıymış. Buna göre A artı b toplamı soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar artanlıktan azalanlıktan bahsediyorsa hemen tabi ki türevine bakmamız gerekiyor. F türev x 3x kare eksi 2 ax artı b diyoruz. Ve bunu sıfıra eşitleyeceğim. Şimdi buradan benim kök bulmam gerekiyor açıkçası. Ama bu kökü de bulurken tabi sevgili arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? 2. E, dereceden olduğu için şu şekilde ayıracağım ve 2 tane kök bulacağım o iki tane kökü x1 ve x2 tablo oluşturup artıyla başlayıp eksi ve artı diyeceğim şurada artıdır artandır burada azalan ve burada artan diyeceğim artan olduğu en geniş aralık zaten şu kısım olduğu için demek ki benim azalan olan en geniş aralığım x1 virgül x2 kapalı aralığı olacak ki bu aralık zaten x2 altının ta kendisidir çünkü soru bize vermiş o halde buradaki köklerimizden bir tanesi 2 öteki de 6'ymış. O halde arkadaşlarım şunları sildim. Bakın artık sen şunun e, şunun ikinci dereceden olduğunu biliyorsun. İkinci dereceden denklemin köklerini de biliyorsun artık 2 ve 6 diye. O halde kökler toplamı yani 2 ile 6'nın toplamı 4 yapar ya hani. Burada eksi b bölü a'yı vermiyor muydu bize? Aynen eksi b bölü a'mız ne burada? Eksi 2a'dan 2a bölü 3. Eşittir kaçmış? 4. O halde arkadaşlarım Burada 2A eşittir 12'dir Ve A eşittir 6 gelecektir. Bu cepte Daha sonrasında bir de kökler çarpımı eksi 2 ile 6'nın çarpımı eksi 12 yapar ve bu da bize C bölü A'yı Vermek zorunda. Demek ki eksi 12 eşittir C'miz burada B A'mız da 3. Demek ki B kaçmış 36'nın ta kendisiymiş O halde A 6'ydı B de eksi 36'ydı İkisinin toplamı sorulmuş Doğru cevap 30'un ta kendisi Olacaktı. Evet Gençler 94. örneğimize geçtik. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. E buna göre f fonksiyonunun artan olduğu en geniş aralık. Hadi bir boşluk dolduralım buraya bakalım. Artan olduğu en geniş aralık soruluyor. Bakın nerelerde artan bu fonksiyon şuradan başlamış. Bakın yeşille gösterelim bunu. Şuraya kadar artmış. Bir de buradan başlayıp sevgili arkadaşlarım şu kısma kadar arttığını görüyoruz. Nerelerde azalan onu da kırmızıyla gösterelim. Bakın şurada azalan ve tabi ki şurada azalan. O halde sevgili arkadaşlar x ekseni üzerinden baz alıyoruz bunu. <gülüyor> Artan olduğu en geniş aralık. Eksi 7 kapalı aralığında. Eksi 4 kapalı aralığına kadar birleşeyim. 3'ten 7'ye kadar olan kapalı aralık. Azalan olduğu aralıkta. Yanlış mı yazdım? Çok özür dilerim. Burası azalanmış. Şurası azalan. <gülüyor> Neresi eksi 4'ten eksi 1'e kadar diyeceğiz değil mi? Öz özür dilerim sizden. Eksi dörtten eksi 1'e kadar artmış ve 3'ten 7'ye kadar artmış. Nerede azalmış? Eksi 7 ile eksi 4 aralığında azalıyor ve birleşim eksi 1'den 3'e kadar azalmış diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Evet 150. sayfamızı bitirdik. Sayfamıza şöyle uzaktan da bakalım. Her zaman olduğu gibi daha sonrasında devam edeceğiz sevgili arkadaşlarım 151. sayfayla. 151. sayfada 95. örneğimize bir bakalım. <gülüyor> Demiş ki yukarıda AB kapalı aralığında FX'in grafiği göstermiş. Bakın mühim bir soru. E, sınavda çıkabilir bir tarzda bu sorunu e, Bence hayır. Bir kere çıktı zaten. Bir daha bu tarz bir soru sorarlar mı zannetmem ama denemelerde, soru bankalarında, fasiküllerde sıkça karşılaşırsın. Hatta yazılılarda bile karşılaşabilirsin o derece. Dolayısıyla iyi dinlemende fayda var. Çok ama çok iyi dinle. Arkadaşım bak. AB kapalı f FX'in grafiği verilmiş ya. Ben bu grafiğe bakarak neleri yorumlayabilirim bir bakalım. Bakın AB arasında seçilen X'ler, şuradaki X'ler pozitif. FX fonksiyonumuzun kendisi X ekseninin altında kaldığı için negatif. F fonksiyonumuzun türevi ise azalan bir grafiğe sahip olduğu için tabii ki sıfırdan küçük yani negatif diyeceğiz. Şimdi ben bunları biliyorum. Peki neleri bulmam hedefleniyor? Buna göre demiş 5 tane fonksiyon vermiş artanlık azalanlık bakımından incele demiş. Şimdi birinciyi bir inceleyelim arkadaşlar. Şöyle bir diyelim ve başlayalım incelemeye. Öncelikle x çarpı fx fonksiyonumuz var. x çarpı fx fonksiyonunun artanlığını azalanlığını inceleyebilmem için her zaman olduğu gibi türevine bakacaksınız. Bakalım türevine burada iki tane fonksiyonda da çarpımını görüyorsunuz. Şu birinci fonksiyon şu da ikinci fonksiyon o zaman iki fonksiyonun çarpımı olduğu için çarpımı türevi uygulayacağız tabii ki. Burada x'in türevi bir çarpı ikincinin aynısı. Artı x çarpı ikincinin türevi. Bakınız arkadaşlarım fx dediğimiz şey negatifti. x pozitifti f türev x negatifti. Pozitifle negatifin çarpımı negatiftir. Negatifle negatifin toplamı yine negatiftir. Bakın bu fonksiyonun türevi negatif geldiği için sevgili arkadaşlarım türevi negatif olan fonksiyon tabi ki azalan bir fonksiyondur. Yani bu azalanmış. Hemen yazdım. Azalan. Şimdi geçtim ikinciye. Hadi bakalım. Beraber düşünelim. X kare çarpı fx demiş bu sefer. Hmm, x kare eşler değişebilir. Peki türevini alacağız. X kare çarpı fx'in türevini alacağız. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci artı birinci sabit ikincinin türevi diyoruz. Peki hala şimdi yorumlayalım. Türev diye bu. Bakın x'ler pozitifti. Gördüğünüz üzere x'ler pozitif. fx'ler negatif. X kareler tabii ki pozitif olacaktır. F türevi x'ler de negatifti. Hocam burası negatif. E burası da negatif. Negatifle negatifin toplamı tabii ki negatif yapar. Demek ki bu fonksiyonumuzda neymiş? Azalanmış diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar. Bakın burası da azalan olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. Üçüncüyle. Şuraya 3'ü üçü yazalım. <gülüyor> 4 bölü fx. Yani ben bunu 4 çarpı fx'in eksi birinci kuvveti diye yazabilirim sonuç olarak. Bölümün türevi uygulamak istemiyorum açıkçası. Türevini alalım hadi. Eksi 1'i başa attınız. Eksi 4. Çarpı fx'in Eksi ikinci kuvveti çarpı nerenin türevini almadım fx'in f türev istiyorum. diyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar 4 negatif bir sayı. fx ne olursa olsun eksi ikinci kuvveti çift kuvveti olduğu için pozitiftir f türev x de negatiftir. Eksi ile eksinin çarpımı artı artı kere artı artı yapar. Dolayısıyla burası pozitif geldi burası değil özür dilerim. Az önce şurası da negatif gelmemişti zaten çok üzgünüm şurası pozitif e, negatif gelmişti. Burası sevgili arkadaşlarım türevi ne oldu? Sıfırdan küçük oldu. Yani bu fonksiyonumuz bu sıfırdan büyük olduğu yani bu fonksiyon artandır diyebiliriz artık. Şimdi devam ediyorum dördüncüyle. Dördüncüde ise sevgili arkadaşlar hangi fonksiyon var? X kare artı fx var. Bakın hadi bunun türevini alalım şimdi. Bunun türevi de 2x artı f türevi x'tir. Bakınız arkadaşlarım 2x x'ler pozitif olduğu için pozitiftir. F türev x de zaten negatif olduğunu biliyorduk. Artı ile x'inin toplamı hakkında çok da yorum yapılamaz. Yani sayısal olarak hangisi büyükse sonuç onun işaretinden olacaktır ama hangisi büyük bilmiyoruz. Dolayısıyla bu fonksiyona daima artandır veya daima azalandır diyemeyiz. Yorum yapılamaz diyeceğiz. Ve beşinciye bakıyoruz. F kare x demiş. Beşinciye şurada bakalım. F kare x için sevgili arkadaşlarım. Türevini alıyorsunuz. 2 çarpı fx. Çarpa f türev x oldu. Bakınız 2 pozitifti. f x negatif ve f türev x negatifti. Çarparsanız arkadaşlarım bunların hepsini pozitif gelir. Yani sıfırdan büyüktür. Yani bu fonksiyonda artanmış diyebiliriz artık. Evet böyle bir soru daha öncesinde çıkmıştı. Ee, biz de sevgili arkadaşlarım sizler görün diye buna benzer olan bir soruyu yazdık. Ki e, çoğu denemede, çoğu soru bankasında, çoğu fasikülde çoğu yazılıda Hocalar yazarlar yazmayı seviyorlar Size sormayı seviyorlar arkadaşlarım Ve doğaldır çünkü e, Tek seferde bir sürü şey Tekrar etmiş oluyorsun bu da bizi geliştiriyor açıkçası 96. örneğimizdeyiz Gerçel sayılarda tanımlı FX fonksiyonunun türevini vermiş bize bakın X kare eksi altı x, x eksi bu sefer Türevi vermiş Diyor ki yorulma diyor türev almakla falan uğraşma ama hata Hata yaparsın diyor türevini verdim ben sana Direkt diyor 1, 2, 3 bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi sevgili gençler bakın. Türevi zaten verildiyse 0'a 5'i diyelim bunun artan olduğu azanan olduğu yerleri bir bulalım isterseniz. Bakın ben burayı x'e x diye burayı da x'i artı 1 diye açarsam eğer köklerim 1 ve artı 7 olacaktır. 1 ve artı 7 için bir tablo oluşturacak olursam bu tabloda sevgili arkadaşlarım neyle başlayacağım artıyla? Artı, artı, artı dedim. Bakın bu fonksiyon bu bölgede artanmış, bu bölgede azalan ve bu bölgede artanmış. Şimdi bunun aslına bakarsanız kartezen koordinat sisteminde bir karşılığı var. Net bir karşılığı yok ama bir karşılığı var. Nasılmış karşılığı? Hocam eksi bir şurası zaten. Artı yedi de burası tamam mı? Sen bu fonksiyonun grafiğini biraz kafana göre... Alelade gelişi güzel çizebilirsin. Mesela eksi 1'e kadar artmış bir fonksiyon var. Elimizde eksi 1'den sonra azalmaya başlamış. Nereye kadar azalıyor? 7'ye kadar azalıyor bakın. 7'ye kadar azalmış. Ve daha sonrasında 7'den sonra da artmaya devam etmiş bir fonksiyon var elimizde. İstersen bu grafiği yukarı aşağı e, çıkarıp indirebilirsin. Hiç sıkıntı değil. Sonuç olarak bizim için nerede arttı, nerede azaldı önemli. Şimdi neden grafiğini çizdim? Çünkü sevgili arkadaşlarım, Grafik çizersen bu sorularda hata yapma lüksün neredeyse sıfır. Yani öyle bir ihtimalin olmaz. Mesela f0 f5'ten büyüktür demiş. Artık bu neyin grafiği? F'in grafiği arkadaşlarım. F türev x'in değil bu fx'in grafiği biz onu çizdik az önce tamam mı? F0 f5'ten büyük demiş. Bak f0 burada f5 o ta aşağılarda bir yerde. Demek ki büyük doğru. Bak bitti. O kadar basit bir soru halde dönüşüyor ki. F1 f1 nerede arkadaşlar? bir hadi şurası olsun. F1 bakın burası. F eksi 0.99 ise bakın şurada. Hangisi daha büyük? F1 daha küçük değil mi? Bakın burada da öyle, öyle söylemiş zaten. F1 daha küçüktürmiş. Bu da doğru. F7 diyor. F0'dan daha küçüktür demiş. F7 bakın burada. F0 ise bakın arkadaşlarım burada. Doğal olarak F7 F0'dan küçük. Yani bu da doğru. Cevabımız hepsi olacaktı sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Yine 97. örnek bakın. Çok ama çok dikkat edin. Ben bu soruları çözerken özellikle e, sizlere ben ma, bu sorularda nasıl bir yaklaşım uyguladığımı, ilk neyi yaptığımı da söyleyeceğim. Şimdi bana diyor ki bakın yukarıda f türevi x'in grafiği verilmiştir diyor. f türev x demiş bak. Ha. Şimdi çoğumuz burayı şu ilk cümleyi alelade okuruz. Yukarıda f x'in grafiği verilmiştir. Hmm, tamam. Buna göre fonksiyonun artan ya da Aa ne kadar kolay soru. Nerede artmış? İşte şuradan başlamış, buraya kadar artmış. Şuralarda da azalmış işte. Bak burada azalmış, burada azalmış. Ya tabii öyle. Tabii kesin öyledir yani. 10 numara 5 yıldız çözdün soruyu. Ulan bu f, f xin grafiği, f değil. O yüzden buna dikkat edeceksin. Ben de dahil olmak üzere çoğu zaman bunu unuttuğum için artık bu tarz bütün sorularda son 4-5 senedir ben kendimce buna bir işaret çapıyorum. Diyorum ki şöyle yapıyorum, ne bileyim. Yanına şimşek çiz. Ünlem koy. Ne bileyim çiçek çiz bir şey yap yani f türeviks bu bunu unutma bunu görmezden gelme tamam gelemezsin zaten şimdi artan azalan olduğu aralıkları bul demiş ya <gülüyor> bakın çok basit fonksiyonun türevinin pozitif o bu türev ya pozitif olduğu yerler neresi Bak şuralarda pozitif negatif olduğu yerler bak buralarda da negatif negatif negatif negatif sıfır olmuş ama devam etmiş negatif olmaya e, peki. O zaman artı olduğu yerlerde fonksiyonumuz artandı. Türevin artı olduğu yerlerde artandı. Türevin negatif olduğu yerlerde azalandı. E madem öyle eksi sonsuzdan Eksi 2'ye gelene kadar bizim fonksiyonumuz artan. Eksi 2'den. Eksi 2 dahil. Eksi 2'den sonsuza kadar da bizim fonksiyonumuz azalan. Ya hocam burada bir sıfır falan olmuş. O zaman ben de sana bir önceki sayfamızdaki kuralı hatırlatmak zorunda kalacağım. Eğer sonlu adetse artanla azalanla azalanla. Bir etkisi yoktu ki burada da zaten türevi sıfır yapan nokta dedi bir iki tane başka yok arkadaşlar. Dolayısıyla bunun artanma zamanı etkilemiyor. Ve devam ediyorum 98. örnekle. Bakın burada da küçüktür büyüktür işaretleri koyacağız. Bakalım hangisi büyükmüş hangisi küçükmüş ama dikkat et bak f türev Yukarıda f fonksiyonu türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki boşlukları büyüktür ya da küçüktür işaretlerinden uygun olanıyla doldurunuz demişiz. Şimdi buna dikkat. Ee, birkaç sayfa sonra sizlerle şöyle bir çalışma yapacağız. Bakın. Nerede o? Böyle bir çalışma yapacağız. F fonksiyonunun, e, F'in türevi verildiği zaman F fonksiyonuna nasıl ulaşırsın? F'in türevi verildiği zaman F'in ikinci türevine nasıl ulaşırsın? diye bir çalışma yapacağız. O çalışmayla alakalı aslına bakarsanız. Ve burada eğer ki bu şekilde benim çözdüğüm gibi çözerseniz yine söylüyorum hata yapma riskini sıfıra indirirsiniz arkadaşlarım. Hatalı çözemezsiniz soruyu. İmkanı yok. Yani hatalı çözüyorsan sen o konuyu zaten bilmiyorsun demektir. Türevi değil. Matematiği bilmiyorsun demektir. Tamam O yüzden hata yapma riskini gelin beraber sıfıra indirelim. Şimdi öncelikle. Demiş ki bize bu türevin grafiği. Şimdi ben fonksiyonumun grafiğini hayal edebilir miyim acaba? Şimdi fonksiyonun bu f'in türevinin. Pozitif olduğu yerleri mavi ile işaretleyeceğim önce. Bak mavi ile işaretliyorum. Pozitif. Sıfır olduğu yerleri de işaretliyorum. Bakın nereye kadar pozitif? Şuraya kadar gelmiş pozitif. Bundan sonra ise bunu da koyu kırmızıyla şöyle biraz kalınlaştıralım. Öyle çizelim. Bakın buralarda sevgili arkadaşlarım fonksiyon kırmızı ki zaten kırmızı olan yerleri kalmıştı. Kırmızıya boyamanın bir anlamı yok şimdilik. Şimdi fonksiyon mavi bölgede türevi art, pozitif. Kırmızı yerde negatif türevi sahip. Yani arkadaşlar bizim fonksiyonumuz Aşağı yukarı kabataslak şöyle 1'e kadar 1'e gelene kadar artmış Artmış artmış artmış Birden sonra bu fonksiyon Hop tepetaklak azalmaya başlamış Bakın birden sonra bu fonksiyon azalmaya başlamış Aşağı yukarı buna benzer Yani en azından artanlı azalanlı buna benzer Bir fonksiyon çıktı elimize Bakın bu artık fx'in grafiği Tamam 10 numara 5 yıldız çözüm Şimdi artık Burada verilenleri çok rahatlıkla yazabilirsin. Bak mesela demiş ki f eksi 4 ile f 2 kıyasla. Arkadaşım f 2 şuraya gidiyor. F 4 şurada bir yerde o da buraya gidiyor. F 4 daha küçük. Bak bitti. Eksi 1 bölü 2 ile 0. Eksi 1 bölü 2 nerede? Şurada. 0 nerede? Hop şurada. Eksi 1 bölü, eksi 1 bölü 2 de özür dilerim. Eksi 1 bölü 2 şurada. 0 nerede? Burada. Eksi 1 bölü 2 daha küçük o zaman. Eksi 1 bölü 2'nin görüntüsü daha küçük. Eksi 2 ile eksi 1 bölü 2 eksi 2 burada Eksi 1 bölü 2 burada hangisi daha büyük Eksi 1 bölü 2 daha büyük Bak gördün mü F0 ve F1 0 burada 1 Tepede ooo demek ki 1 En büyüğü 1 bir zaten 1'in görüntüsü Devam 1 ile 2'yi demiş En büyüğü 1'di dolayısıyla artık Büyüktür diyebiliriz bak 1 burada 2 burada Ve F2 ile F3 F2 burada F3 burada hangisi Daha büyük Tabii ki F2 daha büyük Dolayısıyla burada da büyüktür yazacağız Sevgili gençler Bakın bir sorunun çözümü ne kadar basit hale getirilebilir. İşte hani şuradaki grafiği çizdik ya o grafiği çizmemizin gündelik hayattaki karşılığı ne biliyor musun? Eğer ben sana bu çorabı <gülüyor> iplik iplik haline getir diyorsam sen o çorap söküğünün ucunu buldun. Ve o çorap söküğünün ucunu bulduktan sonra ki asıl zor olanı budur zaten ucunu bulduktan sonra bir çekersin çorap zaten tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır, tıkır atmaya başlar. İşte bu da olay bu. Şuradaki çizdiğimiz fiks fonksiyonu o çorabın söküğünün ucundaki o boşlu olan iplik arkadaşlar. Eğer bunu ucundan yakalayabilirseniz devamı zaten çorap söküğü. Anlaştık mı? Pekala. Devam. 99. örnek. Bir sonraki sayfamıza şöyle bir bakmak istiyorum. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Devam. 99. örneğimizde bize denmiş ki. Yukarıda verilen f fonksiyonunun grafiğine göre... Aynen. 3 tane öncül var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. 1-5 kapalı aramında artanmış. Bak bu fonksiyon. F yani. yani f'in türevi falan değil. 1'den 5'e kadar artan mı bakalım. Şimdi 1'den başlamış artmaya. Evet artmış artmış artmış artmış artmış artmış artmış artmış. Bunun dibine kadar artmış. Sonra bir sıçramış buraya gelmiş ama buradan da sonuçta buraya artmış. E buradan da şuraya sıçramış ama yine de artmış. Ve artmaya devam etmiş. E o zaman bu fonksiyon 1 ile 5 aramında artan. Öyle kopmasının falan bir önemi yok. E hocam türev yok orada. E olsun sıkıntı yok. Artmamış mı? Artmış sonuçta. Bizim için yani artanlık demek türev demek değildir. Türev artanlığı azalanlığa yardımcı yani bunları bulmamıza yardımcı olan bir argümandır sadece. Artanlık azalanlık direkt türev değildir. Tamam Onu unut bir kere. Devam. X eşitin işte, 3 noktasında limit yoktur. E limit var mı bakalım. Bak 3'ün sol limiti buraya sağ limiti buraya gitmiş. Limit yok. Evet doğru. 1 ile 5 kapalı aralığındaki her türev e, her x'in türevi için türevlerin hepsi pozitif demiş. Ya güzel kardeşim bir kere 3 noktasında türev yok ki. Dolayısıyla 3. öncül çortladı. Cevap 1 ve 2 olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. 152. sayfamda 100. örneğim artık. Bu fonksiyon gerçel sayılarda daima artan olduğuna göre a'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Daima artan Daima yani bunun türevi daima pozitifmiş ya da sıfıra eşitmiş sıfırdan büyük veya eşit diyeceğiz. Bakın bunu bazı kaynaklar bazı kaynaklar sıfırdan büyük olarak alıyor daima artan sıfırdan büyük ya bak yüz kere söylesem bin kere de söylüyorum yüz bin kere de söylüyorum türevi sıfır yapan nokta adedi eğer sonlu adetse artanla zararla etkilemez. Dolayısıyla sen burada Türevini sıfırdan büyük veyahut eşit alacaksın. Tamam. Peki devam. fx fonksiyonu buymuş. Bunun daima artan olabilmesi için türevinin sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyor Hadi gelin türevine bakalım o halde. Bunun türevini alalım. x küpün türevi 3x kare. Eksi 4x karenin türevi eksi 8x. 2 artı 1x'in türevi de 2 artı 1. Bunun sıfırdan daima büyük veya eşit olduğunu biliyoruz. Eğer ikinci dereceden bir fonksiyon sıfırdan daima büyük veya eşitse bu denklemin deltası tabii ki sıfırdan daha küçük olmak zorunda. O halde deltasına bakacağız. Deltamız neydi? B kare 4 ağacı. Pekala. Bunun sıfırdan küçük olması gerekiyor dedik. Ve şimdi devam ediyorum arkadaşlarım. E, tabii sıfırdan küçük ama bu, bu ifade daima pozitifken geçerli. Sıfıra da eşit olabiliyorsa, deltası sıfır da olabilir. O halde delta sıfırdan küçük veya eşittir diyeceğim. Delta sıfırdan küçük veya eşittir dedik. Pekala, sonuçta deltanın sıfıra eşit olduğu anda fonksiyon x eksenine bir kere değiyor ve daha sonrasında devam ediyor, değil mi? Yani değip kaçıyor. Ve dolayısıyla türev olduğu için artı art mesela şöyle olsun, şöyle bir fonksiyon hayal edin. Bunun deltası sıfırdır, değil mi? Şimdi bu f'in türevi. Deltası sıfırsa bak artı artı artı artı gelmiş. Hop artı diye devam ediyor. Bir kere sadece şurada sıfır olmuş ama türevini sıfır yapan değerlerin son adet olması artan nazaranını etkilemiyor diye bin defa da söyleyebilirim. Pekala. B kare eksi 8'in karesi 64 eksi 4 çarpı 3 çarpı 2 a artı 1. Ne dedik? Sıfırdan küçük veya eşittir. Peki. Burada arkadaşlar... 4'e bölerseniz 16 eksi -16 3 parantezinde 2a artı 1 sıfırdan küçük veya eşittir dedim ve daha sonrasında sevgili gençler ne diyoruz artık şunu karşıya atabilirsiniz ya da 16 eksi 6a eksi 3 diyebilirsiniz sıfırdan küçük veya eşittir buradan 6a büyük veya eşittir 13 gelir a büyük veya eşittir 13 bölü 6 gelecektir sevgili arkadaşlarım 13 bölü 6 dediğimiz sayı 2 küsür bir sayıdır ve bu iki küsür sayının sevgili arkadaşlarım iki küsür sayıdan daha büyük olan en küçük a tam sayı değeri tabii ki minimum a eşittir 3'tür diyebiliriz sevgili arkadaşlarım cevabımız 3 olacaktı. Devam ediyorum 101. örneğimle. 101. örnek bu videonun son sorusu arkadaşlarım. Yaklaşık olarak 34-35 dakikalarında dersteyiz. E, soruyu bitirdiğimizde 40 dakika yakın ders yapmış olacağız. İdeal bir ders süresi bence. 101. örneği de çözdükten sonra artık diğer videomuzu beklemeye başlayabilirsiniz. Hemen arkasından geldik zaten. Şimdi fx fonksiyonumuz buymuş. 2x bölü x kare artı birmiş arkadaşlar. Peki fx fonksiyonunun artan ya da azalan olduğu aralıkları bulunuruz. Hemen ne yapacaksın? Türevini alacaksın. F türevi x ve 0 eşit diyeceksin. Üst tarafın türevi bölümün türevi uygulayacağım burada. 2 çarpı x kare artı 1 aynısı. Eksi 2x çarpı bu sefer alttakinin türevi 2x Ve bölü diyoruz Ne arkadaşlar? x kare artı 1'in karesi Pekala Şimdi bunu sıfır eşitleyen değerleri bulacağım ya Şu ikileri falan bir dağıtalım içeri isterseniz 2x kare artı 2 Eksi 4x kare yapar Ki bu da bize 2 2x kareyi verir Alt kısımda da x kare artı 1'in karesi var Tabi alt taraftan bir kök gelmeyecek Yani şuradan bir kökümüz yok Niye? Yok çünkü alt taraf zaten e, sıfıra eşitlenildiği takdirde tanımsız oluyor. Demek ki üst tarafı sıfıra eşitleyen değerleri bulacağım ben. Üst tarafı sıfıra eşitleyen değerse sevgili arkadaşlarım. iki parantezini alırsanız bir eksi x kare gelir. x'ler ya bir olur ya da eksi bir olur. Alt tarafın zaten kökü yoktu. Ki zaten deltası da sıfırdan e, küçük olduğu için kökü yoktur. Eksi ile artı bir yazdınız. Ve ne ile başlayacağız ona bakalım. Bakın. 2 karenin katsayısı eksi 2, burası artı eksi bölü artıdan eksiyle başlayacağız, artı ve eksi dedik. Demek ki bizim fonksiyonumuz burada azalan, burada artan ve burada azalan olacak. Artan ya da azalan oldu aralıkları bulunuz demişti. Eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar ve 1'den sonsuza kadar azalan ve eksi 1 ile 1 arasında fonksiyonumuz artandır diyeceğiz. Bu kadar. Basit. T sevgili gençler soru. Ekstremum noktalara geçeceğiz. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar. Artık Sonraki videoda görüşürüz diyelim Umarım kanalımız manalımız bir daha çalınmaz Vallahi bak ben yemin ediyorum sizi çok özlüyorum ee, Bu yaptığım olayı çok seviyorum Sizlerle iletişim halinde olmayı Sizlerle etkileşime girmeyi inanılmaz derece çok seviyorum Çünkü yazdığınız şeyler paha biçilemez arkadaşlar Hepinize öncelikle çok çok çok teşekkür ediyorum Allah sizlerden razı olsun destekleriniz için ee, Sonsuz minnettarım Sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşça kal, sağlıklı kal tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.